Bu videoda hem Özgür Eker'i konuşacağız hem de benim hatta sizlerin yaşamış olduğu internet problemlerini konuşacağız. Dilerseniz videomuza geçelim. Bilmiş olduğunuz üzere Voxic yani Özgür Eker bu andan itibaren de Özgür Eker diye hitap edeceğim. Özgür Eker dünyada kendini ispatlamış Türk bir e-sporcu. Peki bu e-spor nedir kardeşim? Şimdi bazı özellikle bu Özgür Eker'in gündeme gelmesinden sonra gördüğüm bazı yorumlar var. Bilgisayar oyuncusuna bu kadar para mı verilir falan fistan yazanlar var. Ee, şimdi 2021 yılındayız ve dünya gittikçe değişiyor ve hızla bir değişimin içerisindeyiz. Bu değişimi ayak uyduranlar, bu değişimde kendine bir yer edinenler, bu değişimin ışığında kendine geliştirenler, kendine bir şeyler katanlar para kazanıyor. Özgür Eker de onlardan birisi Mouse Sports'taki iyi oyunlarıyla dikkatlerin üzerine çekmeyi başarmış ve bundan birkaç ay önce rekor bir bedelle Kulut 9'ı transfer olan Özgür Eker'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Aslında bu feshedilme olayı yeni bir olay değil, 4-5 gün öncesine dayanıyor bugünden. Fakat yeni gündeme çıkmış bir şey. Nasıl gündeme çıktı? İlk önce bir yayılmaya başlandı, karşılıklı açıklamalar yapıldı, ardından Taylan Yıldız bir canlı yayın yaptı. Hepsini bu videoda anlatacağım. Sözleşmenin karşılıklı fesinin sebebi de bir tanesi yani en önemli problemlerden bir tanesi Türkiye'nin olmazsa olmaz problemi. Pink problemi. Özgür Eker 2019 yılında Sports takımındaki yaptıklarıyla dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştı. Genelde sniper rolünde oynayan Voxic yani Özgür Eker geçtiğimiz senenin Eylül ayında yine bilindik bir CSGO takımı olan Kulut Nain'a transfer olmuştu. 1.356 milyon dolar gibi rekor bir bedelle Kulut transfer olan Özgür Eker'in sözleşmesi 3 yıllık olarak imzalanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber geldi. Voxic yani Özgür Eker geçtiğimiz ay Cloud9 takımında yedeye çekilmişti. Daha sonra ise henüz 4 aydır takımda olan Özgür Eker Cloud9 ile olan sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Takımın genel menajeri Henry G ise sözleşme fesinin detaylarını Twitter adresinden duyurdu. Kulut9 takımının genel menajeri olan Henry G Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve bu açıklamada da bu FES'e dair bir takım detayları paylaştı. Yaptığı paylaşımda bu karar birçok hayranı çok uğratabilir ancak bu durumun devam etmesine izin vermek takım uzun vadede daha büyük zararlara sokabilirdi açıklamasını yaptı. Peki bu problem neydi? Şimdi iki tane temel problem gösterilmiş bir saat farkı yani Özgür Eker'in dediğine göre onların yapmış olduğu bir antrenman... Maksimum akşam 7'de biterken benim de katılmamla birlikte benim saatimle birlikte 11-12-1'i bulan antrenmanlar oluyor ve bu da beni çok yoruyordu diyor. Ve en önemli problemlerden bir tanesi de ping problemi. Özgür Eker'in yaşadığı bu ilk sorun değil. Daha önce katılmış olduğu bir takımda da vize problemi yaşamıştı. Hemen vize çıkmamıştı. Gerekli yetkililere ulaşmaya çalıştığında da o yetkililerden de olumlu olumsuz bir yanıt alamamıştı. Ve bu başarının ardından da o turnuvaya vizesi çıkamadığı için ne yazık ki katılamamıştı. Bütün bunlardan sonra Taylan Yıldız ile ortak bir canlı yayın yapıldı. Gençlerin bu tür sorunlarını, teknolojiye yalan yatkınlıklarını en iyi bilen kişi Taylan Yıldız bu yayında da Özgür Eker'i can kulayla dinledi. Bazı kişilerin eleştirisine maruz kaldığını belirten Özgür Eker hiçbir şekilde... Antrenmanlara katılmama gibi bir sorununun olmadığını söyledi. Yani düzenli olarak antrenmanlara katılıyordum. Zaten diye de bir açıklama yaptı. Zaten ben antrenmanlara katılmıyor olsaydım evimi arabamı alabilecek şekilde bir kontrat imzalanıyor. Bunun yaptırımları ağır olurdu diye de açıklama yaptı. Bu yayından sonra da pingsiz bir Türkiye hashtag'i birinci sıraya oturdu Twitter'da. Peki bundan sonra ne olacak? Canlı yayından anladığım kadarıyla Özgür Eker bundan sonra kendi yoluna devam edecek. Zaten canlı yayında da bunu açıkladı. Feşitli ekipmanlar aldığını ve bir setup kuracağını belirtti. Ve artık kendi başına yayınlarına devam edeceğini de söyledi. Youtube'a yöneleceğini ve canlı yayınlar yapacağını da yine o yayında belirtti. Bir süre dinlenecek ve ardından da yeni setup'ı birlikte bu yayınlarına devam edecek. Bazı söylentilerde de Valarant oyununa yöneleceği yönünde. Peki ben bu videoyu bu kanala neden çekiyorum? Bir oyun kanalı mıyız? Hayır değiliz. Ama Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi. Ping sorunu. Şimdi bir başlıca bir internet sorunumuz var bizim. Bu internet sorunu ne? Şimdi ayda 100 lira ödediğiniz bir internette 0,45 upload alma gibi bir durum söz konusu. Bunu bizzat ben yaşıyorum. Burada hiçbir marka ismi işte operatör ismi falan söylemeden bunu bu videoyu çekme kararı aldım. Zaten bu videoyu da çekecektim. Bu ping sorunu falan gündeme gelince de aradan çıkartmak istedim. Şimdi siz 100-120 lira gibi bir fiyat ödüyorsunuz aylık olarak operatörünüzde tarifinize her neyse. Fakat upload hızınız çok düşük. Kısa bir örnek vereceğim. Şimdi ben bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu Premiere Pro'da montajlayacağım. Premiere Pro'da montajladıktan sonra... Bu videonun çıktısı yani YouTube'a hazır bir şekilde yükleyeceğim kısmı 1.3 GB gibi bir şey tutuyor. Fakat benim 0.45 uplat hızım var. Ve ayda ben 100 lira falan para ödüyorum bu internete. Bulunduğum halde başka altyapı yok. Yani ben tutta işte başka bir operatöre veya işte başka bir internete geçecek olsam sadece bir tane Sağlayıcının altyapısı var. Zaten fiber falan da yok. Fiber optikli bir şey değişeceğini sanmıyorum. Neyse 1.3 GB'lık videonun çıktısını alıyorum. Benim internet hızım bu videoyu 3,5 4 hatta 5 saatte yüklüyor. Şimdi ben daha hızlı yüklemem gerekiyor. Tabii oturup da 4 saat o videonun yüklenmesini bekleyemem. Zaten internet de çok fena kasıyor öyle bir durumda. Tutuyorum bu videoyu, sıkıştırıyorum. 1 GB'lık video oluyor sana 300 MB. Beni şu an izlediğiniz görüntünün orijinal çıktısını alıp da yüklemiş olsam eğer daha net, daha canlı ve e, FPS'li daha yüksek bir görüntüyle karşılaşacaksınız. Ama ben bu videoyu kısıtladığım için bunların hepsinden feragat etmek zorunda kalıyorum. Çünkü beklemeden yükleyebilmek için. Çünkü bazen gündem odaylarını anında yüklemem gerekiyor. İşte videosunu çekip hemen montajlayıp hemen yüklemem gerekiyor. Fakat internet hızım buna müsaade etmiyor zaman zaman mobil verimi kullanıyorum. Artık mobil verimle dayanmıyor ve bulunduğum mahallede de bu sorunu bir türlü aşamıyoruz yani yok. Bütün firmalara gidiyorum. Sadece tek bir firma var altyapı sağlayan. Onu da zaten bu işlerle aşina olan varsa biliyordur. yaşadığım sorunun hangi firmaya ait olduğunu. Ardından bir altyapı yetersizliği var. Başka firmalara gidip ben sizin internetinizi kullanmak istiyorum dediğinizde Sizde, sizin oturduğunuz mahallede altyapı hizmetimiz yok diyorlar. Altyapı da gelmiyor yani. 2021 yılında yaşıyoruz. Ben bir e, büyük şehirdeyim. Yani Mersin'in e, çok aktif olan, yaşanan bir ilçesindeyim. Ve burada altyapı yok diyorlar. Ardından da pahalı internet en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Ben bu internete 100 lira ödüyorum. Fakat almış olduğum mutlu 0.45 bu hiçbir şekilde çözülemi yani tamam 15-20 megabit uplat da alacak diyelim bunun da bilinçli değil ama en azından 2 megabit işte 3 megabitlik bir uplat hızı olabilir çünkü aynı indirme hızını sahip kişilerin uplat hızı daha fazla bazı illerde. Yani bir altyapı döşemek veya bir kablo çekmek çok mu zor çünkü sizler de biliyorsunuz ki Ayda düzenli olarak bir kere Türkiye'de asfaltlar yarılıyor. İşte bir doğalgaz döşüyorlar, asfaltı kapatıyorlar. Bir ay geçiyor işte su borusu döşüyoruz deyip o yeni döktükleri asfaltı bir daha yapıyorlar. Bir daha kırıp e, tadilata gidiyorlar. Yani sürekli bir şantiye alasında olan bir şehirdeyiz. Ama ne yazık ki bu altyapı sorunu bir türlü çözülmüş değil. Çözüleceğini de sanmıyorum. Durum bundan ibaret... Bizim en büyük sorunumuz hız sorunu fakat bu profesyonel olarak e-sporla ilgilenen kişilerin en büyük yaşadığı sorun ping problemi. Yani düşünün çok iyi bir oyuncu var ve çıkarılma sebeplerinden bir tanesi. Senin ülkende bir altyapı sorunu var, ping sorunu var bunu çözemiyoruz oluyor. Çok iyi bir internet kullanmak için de ya çok ünlü birisi olmanız gerekiyor ya da çok çok e, iyi bir paranızın olması gerekiyor. Çünkü en basit işte 0.45 hadi taş atlasın 0.60 upload aldığım bir internete aylık 100-120 lira gibi bir para ödüyorum. Varyansın gerisini siz düşünün. Evet videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve sizlerin bu konu hakkında neler düşündüğünü de aşağıda yorum kısmında görmek isterim. Bir diğer videoya dek kendinize. Çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.